Geçtiğimiz yıl mis gibi kokan ekmekler pişiren, hiç olmadığı kadar ev temizliği yapan ve kendi tarzını kendi yaratan herkesin ellerine sağlık. Yıpranan o marifetli elleri tek bir damlasıyla nemlendiren Neutrogena ile de ellerinize sağlık. Türkiye'nin bir numaralı el kremi Neutrogena Norveç formülü konsantre yapısıyla yoğun nemlendirme sağlar. Yıkama sonrasında bile nemi koruyarak ellerinize sağlıklı bir görünüm kazandırır. Neutrogena, dermatologlarla birlikte geliştirildi.